Sevginin aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle kar yağmış dağları temsil eden meşhur Polonya pastası olan Karpatka'nın tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hamuru için gerekli olan malzemeler 125 gram margarin 1 su bardağı su 1 su bardağı un Yarım çay kaşığı tuz 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Hamuru için tencereye su, margarin ve tuz konularak kaynayıp erimesini bekliyoruz. unu ilave edip iyice yediriyoruz. Birkaç kez karıştırınca helva kıvamına gelecek. Ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz soğurken bir taraftan kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurtanın sarısı, 2 paket vanilya, 125 gram margarin. Kıraması için tencerenin içine önce unu daha sonra nişastayı daha sonra şekeri ve en son da sütü ekleyip ocağın altını açmadan karıştırıyoruz. Tüm topakları gittikten sonra yumurtanın sarısını ekleyip tekrar karıştırıyoruz ve ocağımızın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz. Mahallebi kıvamına gelince ocaktan alıyoruz. ve 2 paket vanilyamızı ekliyoruz ardından 125 gram margarini ekleyip karıştırıyoruz Soğuyan hamur karışımının içine tek tek yumurtaları kırarak yediriyoruz. En son kabartma tozunu dökerek bir kaşık yardımı ile güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra kek kalıbımız için yağlı kağıdımızı yuvarlak bir şekilde ayarlıyoruz. Kek kalıbımıza yağlı kağıt serdikten sonra üzerine hamuru döküp güzelce kaşığımızla yayıyoruz. Hamurun yarısını kelepçeli kalıpta ya da normal tepside yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz 165 derece fırında. İkinci hamuru da yine aynı şekilde pişiriyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 165 derece fırına hamurumuzu veriyoruz. Soğuyunca katı kalıba tekrar alıp kremayı döküyoruz. İkinci parçayı da koyup dolapta en az 2 saat bekletiyoruz. Üzerine pudra şekeri serpip dilimleyerek servis ediyoruz. Afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim.